Arkadaşlarım, selamlar. Ben İsmail Hocanız, Seymeli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar, bugün 5 soru 5 çözüm serisinden 6. TYT videosunu yayınlıyoruz. Yani bu bizim 11. videomuz olacak. Birbirinden güzel, tam olarak sınav ayarında, yani TYT'de veya MSÖ'de çıkma ihtimali yüksek olan sorular seçtim arkadaşlar sizler için. 5 tane TYT sorusu çözeceğiz bu videoda. Dilerseniz vakit kaybetmeyelim de o güzel soruları bir görelim bakalım. Evet bize ilk soruda demiş ki bu arada mesin yayınları TET soru kitabından aldığım bir soru arkadaşlar. ABC birer gerçel sayı olmak üzere. AB'den küçük ve B'de C'den küçük ise mutlak A küçüktür mutlak C önermesi veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu önermenin yanlış olduğunu gösteren bir örnektir diye sorulmuş. Bakın aslına bakarsanız bir önerme sorusu ama bu önermenin biz... Yanlış olduğunu dile getireceğiz. Şimdi biz bu önermeyi iyi özümsememiz gerekiyor. Yani nasıl iyi özümseyeceğiz biz bunu? Bir önerme, bir soru nasıl iyi özümsenir? Şimdi burada Türkçe olarak vermiş bu ifade. Biz neye alışkınız arkadaşlar? Bunun sembolik mantık biçiminde gösterimine alışkınız. Yani şu gösterime. A küçüktür B ve B küçüktür C ise sevgili arkadaşlarım mutlak A Küçüktür. Mutlak. C. Biz buna alışkınız. Şimdi gördüğünüz üzere ortada bir ise bağlacı var ve ana bağlacımız burada bu. Ve bunun da sevgili arkadaşlarım ne olmasını istiyor? Yanlış olmasını istiyor. Şimdi ise bağlacının sevgili arkadaşlarım sonucunun yanlış olabilmesi için şu kısmın birken şuranın sıfır olması gerekiyor. Peki şimdi sol tarafa bakıyoruz. Buradaki bağlaç ne? V bağlacı. V bağlacının sonucunun bir olabilmesi için şunun da bir bunun da 1 olması gerekiyor Yani burada sevgili arkadaşlar A B'den B'de, küçük olacak Fakat Fakat mutlak A Mutlak C'den büyük Veyahut eşit olacak arkadaşlar Neden? Çünkü Mutlak A mutlak C'den küçüktür ifadesi Eğer yanlış ise Bunun doğrusu nedir? Büyük veya eşit olmasıdır Pekala. Şimdi şu şart sağlanacak A küçük B küçük C Bakın 2, 5'ten, 5'te, 7'den küçük. Güzel. Bu bundan, bu da bundan küçük. Bu bundan, bu bundan küçük. Bu bundan, bu bundan. Hepsi bak gördüğünüz üzere bir tek edirme seçeneği bu şartı sağlamıyor. O yüzden bir tek onu eriyebiliriz. Bizim istediğimiz buydu. Güzel. Şimdi 4 tane şık bunu sağladı. Ama bizim sağlamasını istediğimiz bir durum daha var. O da hangisi? Mutlak A'nın mutlak C'den daha büyük veya işte olması veya mesela bunun mutlak değeri, bunun mutlak değerinden küçüktür. Bu gitti. Bunun mutlak değeri, bunun mutlak değerinden küçüktür. Bu da gitti. Eksi 9'un mutlak değeri, eksi 5'in mutlak değerinden daha büyüktür. Dolayısıyla cevap C. Bakın 0'ın mutlak değeri, 7'in mutlak değerinden daha küçüktür. Bu da gitti. Demek ki cevabımız C seçeneği olacakmış. Tam olarak TYT'ye veya MSEV'ye yakışan bir soru sevgili arkadaşlarım. Geçelim 2 Aşağıda bir binanın dairelerine ulaştırılmak üzere posta kutularına konulmuş toplam 11 tane zarf gösterilmiş. Ki 3-4-5 yayınları TYT Soru Bankası'ndan aldığım bir soru. Ve sevgili arkadaşlarım aynı zamanda bir küme sorusu. Şimdi posta kutularında gösterilen beyaz zarflar mektup ve sarı zarflar fatura. Bakın, beyazlar mektupmuş sarılar fatura. 3 tane bilgi verilmiş. Olduğuna göre demiş A fark B kesişim C kümesinin elemanları toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi A fark B'nin içerisinde neler vardır arkadaşlar? A'da olup da B'de olmayanlar vardır Şimdi şuna bir bakalım Fatura gönderilen daire numaralarının kümesi A Fatura gönderilen daire numaralarını yazıyorum A kümesinin içerisinde hangileri var bir bakalım 1 var arkadaşlar 3 var sarı zarfları sayıyorum 5 var 6 var 7 var ve 10 var arkadaşlar Bu A kümesi Şimdi B kümesini oluşturalım bakalım Mektup gönderilen daire numaralarının kümesi de B'ymiş O zaman 1 var yine 4 var 5 var 7 var ve 8 var başka yok bir de arkadaşlarım çift numaralı dairelerin numarası da C'ymiş. O zaman C kümesi de 2, 4, 6, 8 ve 10'dur. Başka da bir eleman yoktur. Sadece çiftler bunlar. Şimdi A fark B, A'da olup B'de olmayanlar. Yani arkadaşlarım mesela 3 gibi. Veya 6 gibi. Bir de 10 gibi. Yani A fark B kümesi 3, 6 ve 10 elemanlarından oluşuyor. 3, 6 ve 10 elemanlarından oluşan bir küme. Ve bunun da... C ile kesişimi yani şununla kesişimi. İkisinde de ortak olan elemanlar çift elemanlardır. Yani 6 ve 10. Elemanları toplamı sorulmuş. 10'un 6'nın toplamı bize cevabı verir. Doğru cevap D seçeneği olur ki gerçekten ama gerçekten TYT'de karşımıza çık çıksa hiç ama hiç şaşırmayacağımız bir soruydu. Geçelim 3'e. Yine 3 4 5 yayınları TYT soru bankasından aldığım bir soru. Tanım kümesindeki her bir elemanın Değer kümesinde farklı bir eleman ile eşleştiği fonksiyonlar birebir fonksiyonlardır. İşte örnek olarak burada 1 4'e, 2 3'e, 3 5'e e gitmiş. Hepsi de birbirinden farklı elemanlara gitmiş. Mesela g fonksiyonuna bakalım. 1 3'e, 2 de 3'e, 3 5'e e gitmiş. 1 ile 2 birbirinden farklı elemanlar olmasına rağmen görüntüleri aynı olduğu için yani aynı elemana gittikleri için g fonksiyonu birebir değildir ama f birebirdir. Buna göre gerçel sayılar kümesinde tanımlı 3 tane fonksiyonumuz var. Hangileri 1'e diye sorulmuş. Şimdi x kare fonksiyonu bir'ebir değildir. Çünkü bu fonksiyon eksi de mesela örnek veriyorum 1'e götürür. 1'i de 1'e götürür. Eksi 1'in de karesi 1'dir. 1'in de karesi 1'dir. Dolayısıyla birinci öncül patladı ve 1 olanları silebilirsiniz arkadaşlar. x küp fonksiyonu 1'e 1'dir. Çünkü üstteki x karedeki durumları yaşamayız. Çünkü kuvveti tek. Ve arkadaşlarım Zaten hali hazırda bu fonksiyonun grafiğini de Sizin bilmeniz gerekiyor X küp fonksiyonu bilmeyen varsa da öğrensin X küp fonksiyonun grafiği şu şekilde bir grafiktir arkadaşlarım Ve e, biz ne diyorduk Birebir fonksiyonların grafiklerine e, Eğer ki şu şekilde x eksenine yatay doğrular atarsanız Bu yatay doğrularda Eğer ki bu grafiği Maksimum bir noktada kesiyorsa o halde kesinlikle bire birdir diyorduk. fx eşittir x de sevgili arkadaşlarım yine kuvveti tek olduğu için fx eşittir x'in grafiği de şöyle. Birinci açıortay ortay doğrusudur biliyorsunuz 45 derecelik açı yapar. Ve aynı şekilde buna da paralel doğrular attığınız takdirde birer noktada keser. Yani bu da bire birdir. Hangileri birebirdir diye sorulmuştu. Cevabımız 2 ve 3 olacaktı sevgili arkadaşlarım. Devam edelim 4. soruyla. Evet yine 345 yayınları TYT soru bankasından aldığım bir soru, Beğendiğim de bir soru. Aşağıda bir nehrin bir tarafında numaralandırılmış 6 tane tarla vardır arkadaşlar. Bu, tar bu tarlalara arpa, buğday, mısır, fasulye veya nohut ekilecektir. Bakın 5 çeşit ekilecek tohum var. 6 tane tarlamız var. Nehre kıyısı olan tarlalarda farklı cinsten bitkilerin ekildiği bu işlem kaç farklı şekilde yapılır şimdi? Nehre kıyısı olan tarlalar sevgili arkadaşlarım. 1 3 4 ve 5. İşte bu nehre kıyısı olan tarlalarda farklı cinsden bitkiler ekilecek. Pekala o zaman şöyle düşünelim biz. Bu 1, 3, 4 ve 5 numaralı tarlalara elimizde 5 tane olduğu için onları şöyle gösterelim. Şu 1 numaralı tarla, bu 2 numaralı tarla, bu 3 numaralı, pardon e, özür dilerim. Burası 3 numaralı, burası 4 numaralı ve burası da 5 numaralı tarla. Elimizde 5 tane ürün vardı. ve O halde 5 tanesinden birisi buraya Artık bir tanesini kullandığım için 4 üründen birisi 3 üründen birisi ve 2 üründen birisi diyeceğim 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 Bize 120 sayısını verecek Geriye kaldı 2 ve 6 Şimdi arkadaşlarım bunlara Birbirinden farklı olsun gibi bir şart yok Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım Çarpı diyeceğim 2 numaralı tarlaya 5 üründen birisi 6 numaralı tarlaya da yine 5 üründen birisi olacak Yani bizim cevabımız 5 kere 120, 600 yapar. 600'e de 5'i çarparsanız 3000 gelir arkadaşlar. Cevabımız 3000 olacaktı. Doğru cevap C seçeneğiyle. Ve son sorumuz. SML Ocak TET video ders kitabından aldığım bir soru. Kendi yazdığım bir soru. 4. dereceden bir Px polinomunun katsayılarının oluşturduğu küme P olmak üzere. P kümesi 1, 2 ve 4 elemanlarından oluşuyor. P-2 ifadesinin değeri en çok kaçtır? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir olay var şu. Şimdi dördüncü dereceden demiş ya örnek veriyorum. X üzeri 4 çarpı birini de gösterelim. Bakın bir katsayısını kullandım. Artı işte 2X küp artı 4X kare. Şimdi dördüncü derecedendi değil mi? Ve biz arkadaşlarım bu şekilde oluşturduk. Diğerleri de hocam olmasın diyebilirsiniz x üzeri 4 x küp, x kare, e demek ki burada x çarpanı veya bir sabit sayı yoktur. Denilebilir fakat şöyle bir durum oluşur o zaman. Şimdi eğer ben bunları yok sayarsam, katsayıları bunların neydi? E sıfır hocam. E katsayıları sıfırsa, o zaman bu kümenin içerisinde sıfır diye de bir elemanın olması şarttı. Çünkü şurada ben size şöyle bir soru sorsam, şu polinomda x'li terimin baş katsayısı kaçtır? E sıfır. Peki o sıfır niye burada yok? Demek ki benim 0 diye bir katsayım yok. O halde arkadaşlarım biz bunların her birini kullanmak zorundayız. Örnek veriyorum, örnek veriyorum. 1'i, 2'yi, 4'ü kullandık ya. Bu 1'i, 2'yi, 4'ü tekrar kullanabilirsin. Burası 2 ve şurası da sevgili arkadaşlarım C'yi de 4 seçeriz. Bakın yine bu, bu bir polinomsa, bu Px polinomuysa Px polinomunun katsayıları 1, 2, 4, 2, 4. Bunların oluşturduğu küme yine 1, 2, 4 kümesidir. Demek ki biz bütün bat, bütün katsayıları burada kullanmak zorundayız. O halde gençler, şöyle diyeceğiz. P-2 ifadesinin değeri en çok kaçtır diye sorulmuştu ya. Ben bu Px polinomunda bütün terimlerin olduğunu bildiğime göre x üzeri 4, x küp, x kare, x ve bir de sabit sayı. Şimdi bunları tabii şu şekilde aralarına artıları da koyalım. Bunların e, katsayılarını. Şimdi keyfi olarak seçeceğiz. Tabii en çok kaçtır dediği için buna göre seçeceğiz. Mesela x üzeri 4. Ben eksi 2'yi burada yerine yazarsam burası 16 gelecek. 16. Şurasına gelecek eksi 8. Burasına gelecek 4. Burasına gelecek eksi 2. Burasının ne geldiğini bilmiyoruz. Şimdi tabii burası negatif olduğu için ben bunun baş katsayısını küçük bir şey seçmem gerekiyor ki daha az azalsın. Demek ki o zaman bunun başına ben 1 yazacağım. Daha sonrasında tabi buraya da 1 yazıyoruz. bir kere 8 oldu artık orası. 16'nın başına büyük bir şey yazmam gerekiyor. Mesela 4 gibi. 4'ü ve 1'i kullandım. Bir de 2'yi kullanacağım onu da unutmayın. Şimdi 4'ün başına ben yine 4'ü kullanmak istiyorum açıkçası. Hani daha da büyük olsun diye. 2'nin başına yine 1'i kullanmak istiyorum. Daha az azalsın diye. Ve sonuç olarak da artık burası 2'yi de kullanmak zorunda olduğumuz için 2'yi de buraya yazabiliriz. Sonuçta 2 bile arttırıyor yani bu polinomun sonucunu. 4 kere 16 64 bakın şurası eksi 8 4 kere 4 16 eksi 2 ve artı 2 var. Eksi 2 artı 2 birbirini götürdü. 16 eksi 8 daha 8 yapar 64 8 daha da sevgili arkadaşlarım bize 72 verir. Bu da bize D seçeneğini gösterir. Evet gençler 5 soruyu çözdük videonun sonuna geldik. Bu 11. videoydu ve 5 soru serisinin devamı için arkadaşlarım sırada AYT videosu var. O videoda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.